Şube takibi nasıl yapılır? Diana sayfası üzerinde arama alanına veya F10 tuşu ile arama menüsüne geldiğimizde firma yazarak firma listesi ekranını görüntüleriz. Firma listesi ekranından şube eklemek veya mevcut bilgisini değiştirmek istediğimiz firmayı seçerek aşağıdaki panelden değiştiririz. Firma detay sayfasından şube ve depo sekmesini görüntüleriz. Ekranımızın sol tarafında yer alan şube bilgilerimize dilediğimiz kadar şube ekleyebiliriz. Ve buna bağlı olarak da ekranımızın sağ tarafında dilediğimiz kadar depo ekleyebiliriz. Şube bilgileri altında bulunan panelden ekle dediğimizde şube kodunu F1 ile sıralı olarak gelmesini sağlayabiliriz. Şube adımızı ekleriz. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra şubemizi kaydederiz. Şubemizi kaydedince oluşturduğumuz şube için yetkilendirme yapmamız gerekmektedir. Bunun için sistem bize uyarı verecektir. Oluşturduğumuz şube için sistem otomatik olarak depo tanımı yapacaktır. Oluşturulan depo tanımını seçerek aşağıdaki panelden değiştir diyerek mevcut bilgileri değiştirip düzenleyebiliriz. Veya oluşturduğumuz şube yeni bir depo tanımlaması yapabiliriz. İlgili depo kodumuzu F1 ile getirebilir, depo ismini ekleyerek gerekli bilgileri tamamladıktan sonra kaydederiz. Oluşturduğumuz depo için Sistem bize yetkilendirme yapmayı unutmayınız uyarısı verecektir. Ekleme işlemlerimiz gerçekleştikten sonra firma detayı sayfasını kaydederek kapatırız. Oluşturduğumuz şube ve depo için yetkilendirmeyi yeni bir sayfada kullanıcılar ekranını görüntüleyerek yapmamız gerekmektedir. Kullanıcılar listesi ekranında yetkilendirme yapmak istediğimiz kullanıcıyı seçerek aşağıdaki panelden değiştiririz. Firma alanından şube ve depo tanımlaması yaptığımız firmamızı seçeriz. Malzeme yönetimi firmamızda yeni şubemize yetkilendirme yapmak için firma başlığı kenarında bulunan seçeneklerden alt başlıkları görüntüleriz. Burada şubeler satırından şubelerimizi görüntüleriz. Klavyemizin boşluk tuşu ile ilgili satıra gelerek yeşille işaretleme yaparak yetkilendirmeyi sağlarız. Bilgileri kaydederek sayfadan çıkarız. Örnek olarak şube takibi yapmak istediğimiz bir fatura oluşturalım. Bunun için bir ana sayfası üzerine gelerek fatura, fatura listesi ekranını görüntüleriz. Aşağıdaki panelden yeni bir fatura ekleriz. Mal alımı yapmak istediğimiz şubemizi ve ilgili depomuzu seçerek diğer bilgileri doldurabiliriz. Veya herhangi bir cariimizi şube bazlı takip etmek istiyorsak cari listemizi görüntüleyerek İlgili cariğimizi seçerek aşağıdaki panelden değiştiririz. Carimize ait bir şube tanımlaması gerçekleştirebiliriz. Daha sonrasında bilgilerimizi kaydederek sayfayı kapatırız.